Şu anda baktığınız şey, vücudunuzdaki en harika organlardan biri. Evet, bu bir insan kalbi. Burada üzerindeki bütün damarlarıyla görebiliyorsunuz. Bakın bakın, kalbin içine doğru giren ve kalpten çıkan damarları görüyorsunuz değil mi? Aslında kalp özünde bir pompadır ve bu pompaya vücudumuzdaki en zor çalışan organ dememizin sebebi kalbin siz daha 8 haftalıkken küçük bir fetüs olduğunuz andan itibaren kan pompalamaya başlayıp ölene kadar da bunu yapmaya devam etmesidir. Kalbi detaylı bir şekilde incelemenin çok iyi olacağını düşünüyorum ama sadece dıştan bakarak bunu yapmak çok zor. Bu yüzden buraya kalbin İç kısmının nasıl görünebileceğini çizdim. Bu şekli kullanarak kanın kalpten geçen rotasına bakacağız. Öncelikle şu köşeye küçük bir resim çizeyim. Evet, bu bir insan olsun. Bu onun yüzü, bu boynu, kollarını da çizeceğim ve göğsünün ortasında da kalbi var. Bütün amaç vücudun her bölgesinden Bacaklar da dahil, kanın önce kalbe geri gelmesini ve sonra da vücuda geri pompalanmasını sağlamaktır. Yani kan bu koldan geliyor, buraya geliyor, aynı şekilde bu taraftan da geliyor ve kafasından da gelerek bu üç kaynak, iki kol ve bir baş bir araya gelip büyük bir tane toplar damar oluşturuyorlar. Ve o da buradan kanı kalbin üst kısmına boşaltacak. Bacaklarınızdan da ayrı ayrı gelen toplar damarlarınız var Karından gelen damarlarla birleşerek kalbe açılan başka bir açıklığa geliyorlar İşte kan bu şekilde kalbe geri döner Ve toplar damar dediğimde kalbe doğru giden kandan bahsettiğimi anladığınızdan emin olmak istiyorum Toplar damar eşittir giden kan Yani kalbe doğru gidiyor ve kan kalp tarafından kalbe doğru pompalanıp çekildikten sonra kalpten çıkacaktır öyle değil mi? İşte bu aorttur ve aort bu şekilde çıkar. Küçük bir yay yaparak. Biz buna aort yayı diyoruz. Aort kola bir damar gönderir, yukarıya doğru bir damar gönderir ve bu tarafa doğru bir damar gönderir. Ve bu yay da aşağı doğru devam eder, devam eder ve bu şekilde ayrılır. Bu tabii çok basitleştirilmiş bir şema. Toplar damarın ve atar damarların vücutta bulunma şeklinde paralellik olduğunu fark ettiniz öyle değil mi? Atar damar dediğimde ise kalpten ayrılan kan aklınıza gelmeli. Bunu akılda tutmanın en kolay yolu iki kelimenin de A ile başlaması. Atardamar eşittir ayrılan kan. Büyük şeklimize baktığımızda bu taraftan gelen kanın ve bu taraftan gelen kanın aynı noktada birleştiğini görebiliyoruz. Ve geldikleri nokta şöyle göstereyim. Sağ atrium ya da daha bilindik adıyla sağ kulakçıktır. Bu kanın geldiği odacığın adıdır. Kan sağ kulakçıkta superior vena cava ya da üst ana toplardamar damar diye adlandırılan yukarıdaki dev bir damardan gelerek bu odacığa giriyor. Bu tabii ki bir toplar damardır çünkü kanı kalbe taşıyor. Ve burada aşağı kısımda inferior vena kava yani alt toplar damar vardır. Ve kan sağ kulakçığa girdikten sonra aşağıya sağ karınca yani sağ ventriküle doğru yönelecektir. Bu aşağı kısım sağ karıncıktır. Burası kalbin ikinci odacığıdır. Kan buraya bu kapakçığı geçerek gelir. Bu kapakçık ve kalpteki tüm kapakçıklar kanın doğru yöne doğru akmasını sağlarlar. Yani kan tersine de akabilir ve kapakçıklar bunu engeller. Bu kapakçığa pit kapakçık denir. Böyle denmesinin sebebi bu kapakçığın üç tane küçük kanadının olmasıdır. Benim çizimimde sadece iki tanesini görebiliyorsunuz çünkü benim çizimim mükemmel sayılmaz. Bu kanatları çizmek çok zor ama siz hayal edebilirsiniz. Yani kan sağ karıncaya gidiyor. Peki sonra nereye gidiyor? Daha sonra bu yöne doğru gidecektir. Bu damara girecektir ve sonra bölünecektir. Ama oraya gitmeden önce başka bir kapakçı geçmek zorundadır. Yani buradaki kapakçı. Buna da pulmoner kapakçık deniyor ve bu bir sonraki durağımızın neresi olduğuna dair bize bir ipucu verir. Çünkü pulmoner kelimesi akciğerler anlamındadır. Şimdi buraya akciğerleri çizelim. Bu benim sol akciğerim ve bu taraftaki de benim sağ akciğerim. Şimdi damarların isimlerini yazalım. Bu benim sol pulmoner atardamarım. Atardamar, çünkü kanı kalpten dışarı taşıyor. Ve bu da benim sağ pulmoner atardamarım. Yani bunlar benim sağ ve sol pulmoner atardamarlarım. Buradan kan akciğerlere gider. Ve bakın, bakın bu kan mavi. Neden mavi? Mavi, çünkü çok fazla oksijeni yok. Yani ihtiyacım olan şeylerden biri oksijen almaktır. Bu konuda bana akciğerler yardımcı olacak. Bana oksijen almamda yardım edecekler. Oksijen için O2 yazacağım. Mavi olması bize karbondioksitle yani atıkla dolu olduğunu hatırlatır. Çünkü bu kan vücuttan geliyor. Vücut bir dolu karbondioksit üretiyor ve bundan kurtulmak istiyor. Bu yüzden akciğerlerde bu karbondioksitten kurtuluyorsunuz ve oksijen elde ediyorsunuz. Bu noktada mavi renkli damardan kırmızı renkli damara geçiyoruz. Kanı akciğerden kalbe geri götüren damarlara pulmoner venler yani pulmoner toplar damarlar diyoruz. Şimdi kan bu yönden ve bu yönden geri gelir ve de bu odacığa dökülür. Peki burası nedir? Burası bizim sol kulakcığımızdır. Ya da sol atrium. Yani sağ kulakcığımız gibi bir tane de olsa sol kulakcığımız da vardır. Buradan kan aşağıya iner. Buraya ne dendiğini muhtemelen tahmin ediyorsunuz. Sol ventrikül ya da sol karıncık. Şimdi öncekinde olduğu gibi yani kan sağ kulakçıktan sağ karıncaya giderken olduğu gibi bu sefer de kan sol kulakçıktan sol karıncaya girer. Ve buradaki kapakçıklardan geçer. Bu kapakçığa mitral kapakçık denir. Onun görevi tabi ki kanın sol karıncıktan sol kulakçığa kazara geri gelmesini engellemektir. Ve kan akışının sürekli olduğundan emin olmaktır. Ve şimdi son kapakçık. Bunu yazmak için uygun bir yer bulmalıyım. Hah, belki buraya yazabilirim. En son geçilen kapakçık aort kapakçığıdır. Bu da tabii ki aorttur. Bu aortum. Kan oradan geçerek vücudun geri kalanına gidecektir. Şimdi kanın nasıl vücuttan gelerek dört odacıktan geçtiğini görebiliyorsunuz. İlk önce sağ kulakçığa geliyor. Bu ilk odacık. Daha sonra sağ karıncığa gidiyor. Bu da ikinci odacık. Daha sonra kan ciğerlere gider ve oradan dönerek sol kulakçığa gelir. Bu da üçüncü odacık. Daha sonra da sol karıncık. Ve bu işlem her günün her anında olur. Kalp atışınızı duyduğunuz her zaman bilin ki bu işlem böyle sürüp gidiyor.